fx fonksiyonu grafikte gösterilmiştir. f eksi 1'i bulunuz. Buradaki grafik esasen fonksiyonumuzun tanımıdır. Bize verilen girdileri fonksiyona koyduğumuzda çıktıların ne olduğunu gösterir. İşte buradaki soruda şu, x eksi 1 dediğimizde, x eksi 1 dersek sonuç ne olur? x eşittir eksi 1, burada. Fonksiyon grafiğimizde, x eksi 1'e eşit olduğunda 6'da. Dolayısıyla, f eksi 1, 6 eşittir diyebiliriz. Buraya da yazayım. F eksi 1 eşittir 6.